20 u kare v eksi 10 u v kareyi çarpanlarına ayırmamız istenmiş. Böyle bir binomu, böyle bir iki terimli ifadeyi çarpanlarına ayırırken, bir veya daha fazla ifadenin çarpımı olarak göstermemiz isteniyor. Bunun en kolay yolu önce ortak çarpan bulmaktır. Bu terimlerin her birinin en büyük ortak çarpanını bulup, terimleri bu çarpana böleriz veya bu çarpanı dışarı alırız. Birazdan neyi kastettiğimi göstereceğim. İleride bunu aklınızdan bile bulabileceksiniz ama şimdi adım adım gidelim. 20 u kare v'yi nasıl çarpanlarına ayırırız? Asal çarpanlarına ayırırsak 20 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 5. Öyle değil mi? 2 çarpı 10 eşittir 20. U kare eşittir u çarpı u ve bir de v var. 20 u kare v'yi asal çarpanları ve uv cinsinden yazdım. Şimdi aynı işlemi 10 uv kareye uygulayalım. Eksi işaretini buraya koyalım ve ifadeyi değiştirmeyelim. Onu asal çarpanlarına 2 çarpı 5 olarak ayırırız değil mi? Sonra bir u çarpı v çarpı v var. v kare v çarpı v'dir. Peki, bu iki terimin en büyük ortak çarpanı ne oldu? Bakalım, İkisinde de 2 iki var, İkisinde de 1 adet 2 var, bunu çember içine alalım. Şunu da çember içine alabilirim, İkisinde de 1 adet 5 var, bu 5 ve şuradaki 5. İkisinde de 1 adet u var, buradaki u var, bir de şuradaki u var. Bunda 2 adet u var, ama şunda sadece 1 adet u olduğu için, ikisinde de en az 1 adet u bulunuyor, değil mi? Yani en büyük ortak çarpan 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v. Buna göre, bu ifadeyi baştan yazabilirim. 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v'yi dışarı alırsak, ne bulacağız? 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v'yi dışarı alırsak, şimdi bu ifade, bu çarpı neye eşittir? 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v'yi dışarı alırsak, birinci terimde 2 çarpı u kalır. Yani buraya 2 u yazarız. İkinci terimde ise sadece v kalır, öyle değil mi? Diğer her şeyi dışarı aldık, sadece v kaldı. Umarım 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v çarpı 2 u'nun ilk terimi vereceğini görmüşsünüzdür. Bunu dağıtırsam, şuradaki ilk terimi elde ederim. Ve 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v çarpı bu v de şu ikinci terimi verir. Yani bu ifadeyle şu ifade aynı olur. Şimdi çarpanlarını ayırdığımıza göre biraz sadeleştirebiliriz. 2 çarpı 5 çarpı u çarpı v'yi, 10 uv olarak yazabiliriz. Parantezin içinde de 2 u ve eksi v var. Ve cevabı bulduk. İfadeyi çarpanlarına ayırdık. Çarpanları ayırmanın en kolay yolu böyle. Neticede bu iki terime bakıp şöyle diyeceksiniz. İkisini de bölen en büyük sayı 10. Çünkü 20 ona bölünür ve 10 da 10'a bölünür. Ve u da iki terimi böler. Ve v de iki terimi böler. O zaman 10 UV'yi dışarı alayım. Bunu 10 UV'ye bulursam 2 U bulurum. Şunu 10 UV'ye bölersem de sonuç V olur. Soruyu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Aynı sonucu vereceğini görmeniz için şimdi böyle çözüyorum. Bu ikisini bölen en büyük sayı 10 UV'dir diyebilirsiniz. Çarpı 20 U kare V bölü 10 UV eksi bu ifade 10u kare bölü 10u bu ifade ve şu ifade aynıdır. 10uv'i dağıtırsam bu paydaları götürür. Yani bunlar aynı şeydir. Şimdi bunu sadeleştirelim. 20 bölü 10 eşittir 2. U kare bölü u eşittir u. V bölü v eşittir 1. 10 bölü 10 eşittir 1, u bölü u eşittir 1, v kare bölü v eşittir v üzeri 1, yani v. Yani sonuç 10uv çarpı 2u eksi v. İki şekilde de aynı cevabı bulduk.